Herkese eminim arkadaşlar, bugün sizlerle beraber dur, bugün yeni bir video karşınızdayım, uzun zaman sonra drop oynayacağız, git şuraya, moduna girdi, dur, tamam, işte bir şeyler falan diyor, hadi, Şimdi televizyona baksanıza, <gülüyor> ne kadar şey kötü, eski model, al şey. hadi başlasana ya niye başlamıyor bu sesin biraz şey geliyor olabilir böyle kısık geliyor olabilir çünkü telefonun mikrofonu ile alıyorum Tamam başladık Şimdi diyoruz, biz nereden atlayacağız bir saniye Bunun bir Raporla alakası yok ya Diyor, bu korku oyunu mu yani siz benim çekiyorsunuz bu rapor falan değil ki Allah Allah dur şurada bir düğme var şu düğmeye tıklayalım Burada bir şey çıkmadı o zaman dur şöyle git, git bir tane kağıt var galiba. Tam şurada 1 milyon lira verdi şu an Draper atlarsak 1 milyon lira. Buraya bey gireceğiz tamam. Çünkü intik. Dur. Frame dur. Heh, tamam. ışınlandık Çok güzel abicim. Bu hayali Draper'ın var ya şimdi. Ne diyor? Şuraya gidelim bir. Çölülerin olduğu yerde. Burada bir yerde Draper var. Heh. Düğmeye tıklayın. Diliyor. Indoor. Indoor. Indoor. Gül. Drp. Master Drooper. Tamam. Neyse ya biz şu an nereden atlayacağız ki? Dur. Şurada bir yer var oraya tıklayalım Hop tıkla şuraya Start Işınlar bizi vardı oraya Ney Bir daha gir Bir daha gir Dur bir daha, Dur, bir daha gidelim ben orayı anlayamadım bak. Bir daha tıklayalım. Star ink diyor. Aman güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Tamam. Hiç olmazsa güzel iş yaptık. Bu ne diyor? Tink link. Bak direkt öldük. Bir daha. Çekelim. Minecraft'ta kasıyor yani biraz. Olmuyor kardeşim neden yapmıyorum bunu ya. Allah'ım ya. Gir tekrar. Ve geçeceğim ya. Bak dur. O zaman. O zaman bizde bildiğimiz imkanlarla. Game of 0'la mı gidelim yani Eşe game of 1'le mi gidelim yani Yapamak mı öyle bir şerefsizdi? Sen <gülüyor> beni geçirmiyor lan yapamcı Ben geçerim Dın <gülüyor> dın <gülüyor> <gülüyor>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 Bu el bitti mi lan? Evet, bu el bitti galiba. Şöyle ilerin galiba game over'da takmaya devam edeceğiz biz. Çünkü video falan var. Demireceğiz. Niye, Niye biz buradayız ki? He, anladım olay. Anladım da dur. Memrez aşağıya imiz lazım. O zaman dur. Gemo uçalım. Lan as, asmıyor ya. Çedikir. Up atla buradan. Buradan hop şuraya. Şuradan hop buraya. Buradan up verileni İstanbul. Tamam güzel gidiyoruz, güzel gidiyoruz. kartekler tekrar bunu. Tamam. Şimdi taşlı basamağın oraya geldik. Taşlı yer daha doğrusu. Atla burada. Tekrar atla, tekrar atla, tekrar atla. Tamam geçtik. Altınlı yer geldik şimdi. Dur altımız görünmüyor ki. Oyunun yapıncası acaba bize burada nemeşe Ya aşağı indim. Burada bir şey yok. Tamam tekrar atlayacağız. Dur, burada görünmüyor görünmüyor görünmüyor görünmüyor. Burada bir şeyler var. Dur. Heh tamam. tam buraya de geçtik. Camlı bir yer var ananı. Tamam kolaydı. Bunlar kolay ya. Bize biraz Fanta seni. <gülüyor> Bunlar çok kolay. Biraz da Fanta'ya geçelim. Allah Allah Allah Allah. Ve yaptık. Bitti Bitti galiba. Dur. Bittiyse kapatalım mı? Biraz çantları düşüreceğim. Sizler huzurunuzda. Nerede bu? Görüntü ayarları. Şimdi şöyle bir. Aha. Bura varmış. girelim. Enter. Bir şey diyor. Kapalı kaldım ya lan burada. Heh. Yanlış yere mi girdik? dur. Tamam geçtik. Şimdi nether'a geldik nether güzel. Şöyle. Kenarlara takıldım ya. Şöyle al tekrar. Git git. ama ben hani hop bizi bir yere fırlatacak gibi ama şuraya yaz dur ne yapacağız anne aldım ki Burada ne yapabiliriz burası son yer mi dur biraz daha yüksekten şöyle slime'ın üzerine İçsene Galiba bu kadardı ya İyi tanı kadaşlar bu düğün sonu Hoşçakalın bayağı